Hoş geldiniz. Umarım keyfinizde, sağlığınızda yerindedir. Bugün kemik cümlelerimizde daha böyle bir detay sunabilmek için tematleri öğreneceğiz, zaman vermeyi öğreneceğiz. Basit cümlelerimize eklediğimiz bu küçücük zaman dilimiyle daha uzun cümleler, daha detaylı cümleler kurabiliyor hale geleceğiz. Daha sonrasında burada öğrendiğimiz bilgileri bir fiil ile bile konuşabilirsiniz serimizde yayınladığımız 4 ana videomuz vardı. Onlara ekleyerek istemekle, gelecek zamanla, yeterlilikle, zorunlulukla cümleler kurabiliyor hale gelmenizi umuyorum. Bu videolardan hoşlanıyorsanız da bir şekilde destek göstermek istiyorsanız yorum bırakabilir yahut kanala abone olabilirsiniz. Bu arada Instagram adresimizi değiştirdik. Burada da İspanyolca öğretimine devam ediyorum. Daha aktif bir şekilde daha çok pratiğe yönelik paylaşımlar yapmak çalışacağım bugünkü konumuzda saatleri bilebilmek için öncelikle en azından saatleri söyleyebilecek kadar sayılara hakim olmamız gerekiyor henüz bunlara hakim değilsen telaş yapma yavaş yavaş cümle kurdukça pratik yaptıkça oturacaktır çok da bir numarası yok zaten. Evet. Saatleri söyleyebilmek için öncelikle benim bir eyleme ihtiyacım var. Ne demek bu eylem? Örneğin ben sana saat kaç diye sorduğumda aslında saat kaç olmak diye soruyorumdur. Yani kaç olmak yahut saat 5 dediğinizde saat 5 olmaktır. Bunu Türkçe'de kullanmadığımız, diğer dillerde de kullanmayacağımız anlamına gelmiyor. Olmak fiiline ihtiyacım var. Bilenleriniz varsa olmak İspanyolcada ser yahut estar şeklinde ikiye ayrılıyor. Benim bunlardan birini seçmem gerekiyor. Ser veya estar fiillerine dair daha detaylı açıklamalar istiyorsanız yorumlar kısmına bu isteklerinizi bildirebilirsiniz. Burada da kısaca geçecek olursam ser bir olgudan bahsettiğimiz zaman bir şeyin var olduğundan bahsettiğimiz zaman ve böyle değişemeyecek şeyleri kullandığımız zaman kullandığımız bir eylem. Ester ise daha çok bir durumdan bahsettiğimizde kullandığımız bir eylem. Ne demektir durum? Örneğin iyi olmak. Mesela estoy bien. Artık tanışıklığınız vardır diye düşünüyorum. Orada bir durum bildirdiğiniz için ya da mutlu olmak, üzgün olmak, meşgul olmak bunların hepsinde ester kullanıyorsunuz. Gelelim ser'e. Şimdi bazılarınız diyebilirsiniz ki Hocam sonuçta saat değişen bir şey. O zaman estarı kullanalım. Bu öyle değişip değişilemeyecek bir durumdan daha derin inmiş bir ayrım aslında. Basitçe şöyle düşünebilirsiniz. Eğer ben saat 12 diyorsam şu anda, bu benim için de 12, benim yanımda bulunanlar için de 12, işte şu karşıda bulunanlar için de 12'dir. Bu sebeple sereylemimizi seçtik. Şimdi size örnekler üzerinden gitmek istiyorum. Daha basit bir anlatım olacağını düşünüyorum çünkü dedim ki son las cinco, son las diez, son las ocho, son las tres dedim. Şimdi bu örneklere baktığımız zaman işte saat 5, 10, 8, 3 anlaşılıyor. Demek ne yapıyormuşuz? He son diyormuşuz. Ondan sonra da sayıyı getiriyormuşuz. İşte saat oldu bitti şeklinde öğrendiğinizi biliyorum. Bazılarınızın normal ama gelin biz bunun nedenini öğrenelim. Bu son aslında ser eyleminden gelir. Ser eylemini çekimleyerek ele aldığımızda en olmak sen olmak o olmak biz olmak siz olmak onlar olmak şeklinde ilerliyor neden peki herhangi birini değil de yani mesela soyu değil de sonu almışım çünkü ben saat 5 şeklinde bahsettiğim zaman burada bir çoğulluk vardır bu bir değil birden daha fazla bir şeyden bahsediyorum 5 3 2 8 bir çoğulluktan bahsediyorum İspanyolca tekil çoğul bütünlüğünü sağlamak çok önemli. O sebeple gidiyorlar onlar olmak şeklinde son eylemini almışlar. Sonrasında tamam onlar olmak 5 diyeyim, kurtulayım o zaman. Yani buradaki last nereden gelmiş? Burada da şöyle ora kelimesi saat manasına geliyor ve dişil bir kelime. La ora. Şimdi demişler ki saati söylerken biz illa bu ora kelimesini araya sokmayalım ama en azından bizim saate atıf yaptığımızı belirtecek bir şey olsun. Zaten artikelli bir dil, bilenleriniz için söylüyorum, bilmeyenleriniz için bunun ne olduğunu bilmeniz hiç önemli değil şu aşamada. O sebeple ben bunu saate yönelik olduğunu bildirebilmek için gitmişim ve la'yı seçmişim. La'yı seçtik ama la şeklinde de kullanmamış bunu, las şeklinde kullanmış. Yani bunu da çoğul yapmış. Yine dediğim gibi çoğul bütünlüğünü sağlamaya çalıştığı için. Beş çoğul. Haliyle son çoğul, haliyle las çoğul. Şimdi siz bu las'ı araya koymazsanız, konuşmanızın gidişatından tabii ki de saatten bahsettiğiniz anlaşılır. Ama durduk yere mesela A, saat 5 falan demek istiyorsunuz, atıyorum. O zaman bu las'ı araya koymadan son cinco derseniz, mesela onlar 5 kişiler falan da anlaşılabiliyor. Onlar 5 olmak diyoruz çünkü değil mi? Onlar ama ne? saatler şeklinde kullanmak istediğimiz için onun saat olduğunu belirtmek için uzattım ama burası gerçekten önemli bence son la cinco şeklinde kullandım aynı şekilde onda da çoğul, sekiz de çoğul, 3 de çoğul hepsi çoğul bunların bu sebeple bunların hepsinde aynı mantık işliyor e peki ben birden bahsedersem ne olacak sonuçta bir çoğul değil bir, bir adet yani o zaman da gidiyorum bu serin çekimlerinden onlar olmak değil de o olmayı seçmem lazım. yani saat olmak bir şekilde seçmem lazım. Esi alıyorum. Bu saate atıf yaptığım las vardı ya. Bunu da benim artık çoğu kullanmam gerekmiyor. Halile la şeklinde kullanabiliyorum. Ve es la una saat bir olmak saat bir şeklindeki cümleme erişmiş oluyorum. Daha sonrasında. Her zaman tam saatlerden bahsetmiyoruz malum. Eğer bir şey 5 geçiyor, 10 geçiyor, 8 geçiyor şeklinde kullanmak istiyorsa devamında araya bir tane i ekliyoruz. Diğer videolarımı izleyenleriniz varsa bu i'nin artık v anlamına geldiğini biliyorsunuzdur. O sebeple sondan senko i dediğimiz zaman şöyle bir düşünceler var. Saat 5 ama bitmemiş. V diye ekliyor. İthinko diyelim mesela tekrar. Saat 5 ve 5. Yani saat 5'i 5 beş geçiyor. Son las. Cinco, İthinko. Yes diyelim, 10 diyelim. Son las. Cinco, İ, şeklinde kullandım. C ve Z harflerini peltek çıkarıyorum. S şeklinde çıkarmıyorum. F. Tamam mı? Çıkaramıyorsunuz çok önemli değil. Latin Amerika ülkelerinde bu yok zaten. Onlar se şeklinde çıkarıyorlar. Yarımlara gelelim. Şimdi medio, media kelimeleri İspanyolcada yarım demek. Hangisini seçmem gerekiyor? Medio eriller için kullanılan, media dişiller için kullanılan bir kelime. Cinsiyetçi bir dil demiştik. Eril dişil ayrımı var demiştik. Saate biz dişil dediğimize göre o zaman media'yı alıyorum. Yani sonlas, cinco i media şeklinde eklemiş oldum. Buradaki sayıları tabii ki değiştirebilirsiniz. Mesela saat on buçuk olsun son las diez, i media şeklinde kullanırız. Peki kalalar nasıl söyleniyor? Yani beşi, beşe beş var, beşe on var, beşe iki var şeklinde bu kullanımları nasıl yapacağız? Burada da menos şeklinde bir kelime. Şimdi buradaki menos matematikteki bu eksi dediğimiz var ya o manaya geliyor. Bir daha fazla manası var daha az hariç şeklinde ama buradaki o eksi eksik manasıyla kullanılmış. O halde yine önce saat 5 diyor mesela sonlas cinco. Sonra da tam öyle değil ama 5'te de eksik bundan diyor. Yani sonlas cinco menos 5. 5'e 2 var derseniz nasıl olur? Sonlas. Cinco. Önce 5'i söylüyorsunuz tamam mı? Sonras dos dediğiniz anda çünkü saat 2'ye gitmiş olursunuz. Hep ana fikri veriyoruz önce. Saat 5 sonuçta. Ana olan o yani. Aa, ama 5'ten 5 beş eksik diye o sonradan eklediğimiz bir şey. Sonras. Cinco menos dos dedik. Çeyrekte quarto demek. O zaman 5'i çeyrek geçiyor diyelim. Sonra 5'e çeyrek var diyelim durdurup düşünebilirsiniz ben çok beklemeyeyim son cinco y cuarto iyi ekledim değil mi? saat beş ve çeyrek son cinco menos cuarto saat beş eksik çeyrek 5'i çeyrek geçiyor ve beşe çeyrek var aynalarını saat birde de yapabilirsiniz es la una y cinco es la una y media es la una y cuarto Es la una menos cinco, es la una menos cuarto, es la una menos diez şeklinde arka arkaya saydırabiliyorsunuz. Peki şunu sorabilirsiniz bana. Hocam saat 1'i 5 geçiyorsa artık birden fazladır o değil mi? Birden 5 fazla diye zaten çevirisini yapmıştık. Buna rağmen bir bütünlük korumaya çalıştıkları için dediğim gibi. Öncelikle sen es la una'yı verdiğin için orada ben diyor bütünlüğünü koruyayım. Dile, sese güzel bir şekilde sahip olayım daha sonrasında eklemelerimi yaparım şimdi saatleri söyledik ama tamam saat 5, saat 3, saat 2 diye söyledik bunun sorusuna gelelim şimdi saat kaç diye sormuyor onlar ne saat olmak ne saattir diye soruyorlar ne ne demek ke saat ne demekti gösterdim videonun başında hangi kelime olduğunu Ora. Ke ora dediğim zaman ne saat demiş oldum. Sonra da ora dikkat ettiyseniz burada oras değil. Tekil kullanmışım. O zaman olmak için hangisini seçeceğim? Soy, eres, s falan filan vardı ya. Es'i seçeceğim. Çünkü o olmak diyorum yine. Saat olmak diyorum. Ke ora es. Saat ne olmak? Saat nedir? Saat kaç bizdeki? Anlaştık mı? Sonrasında bana, hocam bu sabahın 5'i mi, akşamın 5'i mi, akşamın 5'i için 17 mi diyeceğiz sorular yöneltebilirsiniz. Hemen çözelim. Biz nasıl ki saat sabah 5, saat akşam 5 diyorsak, yani saat 17 demiyorsak, İspanyollar da aynı şekilde kullanıyorlar. O yüzden mañana, yarın da demek ama sabah manasına da geliyor, sabah demek. tarde, akşam öğleden sonra demek. Noche, hem akşam hem gece manasında kullanılıyor aslında gece demek ekliyorum mesela sonlas las cinco, sabahın beşi olsun son las cinco de la mañana ya benim hikaye videolarımı sadece dinleyerek öğren sadece okuyarak öğren videolarımı izliyorsanız bunun nin şeklinde işte Dilan'ın kanalı ya da kardeşimin evi gibi kullanımlarda buradaki D'yi kullandığımızı biliyorsunuzdur. De la manana dersem sabah, sabahın beşi olur. Aynı şekilde sonras, cinco de la tarde, akşamın beşi olur. Sonras, once, de la noche, noche geceydi. Gecenin onsesi, onseyi biliyorsanız onbir, gecenin 11'i on değil mi? Saat gece onbir kullanmış olursun. Bundan çok daha önemli gördüğüm bir şey var. O da saat kaçta sorusu ve cevapları. Çünkü yani saat kaç, işte, saat şu falan diye çok fazla sorarız tabii ki ama çok fazla sormayız. Bunun yerine mesela saat kaçta geliyorsun, gidiyorsun, beşte varıyorum, ikide ders başlıyor. Burada da örnekler üzerinden gidiyorum yine. Diyorum ki mesela saat beşte, onda, sekizde, üçte. Alas cinco, alas diez, alas ocho, alas tres, deyi de verelim, a, la, una. Demek ki benim buradaki a, eklediğim a harfi ne işe yarıyor? Edayı vermeye yarıyor değil mi? Beşte, sekizde, üçte, onda şeklinde kullanımlardaki dedayı vermeye yarıyor. Böyle farkındalığı açık olan öğrencilerim fiil nerede, eylem nerede diye sorabilir. Zaten saat beşte dediğimiz zaman bir cümle kurmadığım için bu bir cümle olmadığı için fiile ihtiyacım olmaz. Ben yani bunu fiili başka bir şeyle mesela, saat kaçta geliyorsun gibi gelmektir onun eylemi. O yani yüzden burada eylem kullanmamıza gerek yok. Aynı şekilde mesela diyelim ki saat beş buçukta. A las cinco y media, saat ona çeyrek kala, a las diez menos cuarto. Akşam saat sekizde Alas oço De la tarde O ya da alas de la noche. Bu videoyu dinlediğiniz zaman saatin kaç olduğunu ya da saat kaçta ders çalışacağınızı bildiren yorumlarınızı aşağı ekleyebilirsiniz. Ben de sizleri düzeltiyor olurum. Gelecek haftalarda bugün öğrendiğimiz bu detayları daha öncesinde öğrendiğimiz tek bir fiil ile bile konuşabileceğimiz konulara ekleyerek daha detaylı cümleler göstermeyi planlıyorum. Bu videolardan hoşlanıyorsam dediğim gibi abone olarak yahut yorum bırakarak videonun gö Görünürlüğünü yükseltebilirsin. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.